Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Ve karşılaşma başladı. Havadan vurdu. Değişti gol. Rakibinin altından gol peşinde. Direkt gol gol gol. gol. Ölüm cekavlarını temizledi. Oradan golü var. Şansını kafayla denedi. Top geçirmiyor. Harika savunma. Şansını üst taraftan deniyor. Kendi sahasında rakibin finalini havalandırdı. Kafayla şut çıkardı. Ceza sahasına doğru. O nasıl bir şut! Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Allah'ım gol! Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Kaleden uzaklaşması için uyarı geldi. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Artık karar. Gol, gol, gol. Her şey henüz bitmedi. Topağlar da gol? İyi vurdu. Ve yine kurtu. İşte gol. İşte gol. Buzlama basıldı. Direkt geçit buzdan hışınla çıktı. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Top direğe çarptı. Golü üstten arıyor, mükemmel bir gol! Acaba oyuncular, soğuk kafasını büyüttü! Büyük kafa gol getirdi! Süper güçler tükenmeden kimin kazanacağını söylemek zor! Direğe vurdu ve gol! Ve gol! Kafasıyla topu kaleye gönderdi! Kafayla topu uzaklaştırdı! Direğe çabuk. önce öncederek! Sonra gol geldi, kaleci oyuna dahil ol, gol, top ağlarla buluştu, mükemmel bir gol, maç bitmek üzere, top neredeyse tribünleri, çift gol kullanıldı, Allah'tan bu gol ikilik değil, sürekli 90'ı görüyor ve maç bitti, birbirinden harika goller izledik. kazanmak için çıkıyor. Kafa topu 2'de zorla mücadele başladı. Kafasını vurdu. Oyuncu zıplarken altında maç bolle başladı. Şansını üst taraftan deniyor. Bir anak nefis. Topu sektirerek maç 2-1. Yerden gol peşinde. Ceza sahasına doğru, skor 3-2 Çekişme hat safhada 4 gol edilir gol Kaleye baktı ve şut çıkardı Direkten döndü Alta doğru vurdu Kalede çok bekliyor Hakem uyarabilir Yukarıdan gol peşinde Süper güçler hala var Hala skor değişebilir Durum 4-3 Ceza sahasına doğru, topağlarda ve gol Büyük Kafa süper gücü geldi. Allah'ım gol! Sap seyre kurupçak temizledi. Büyük Kale ile... ...maçı yarıladık. Kapanmayacak bir fark yok. Kafa vuruşuyla gol geldi. Görünmez top. <gülüyor> top bireyi yaladı. Direk geçit vermiyor. Yok böyle bir gol! Süper güçler oyunun gidişe kafayla attı. Gol, gol kafayla. Topu 90 astı. Sürekli 90'ı görüyor. Bireye çarptı. Şansını kafayla denedi. Süper güçler hala. O oh, nasıl bir şut. Klor toplar. Havadan vurdu. Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. Maçın bitimine 10 saniye kaldı. Altan <gülüyor> duruk top da <Topağlarda> ve gol. Bu gol da. Yerden gol peşinde. Artık son düdük bekleniyor. Kalesini mükemmel. Hakem son düdüğü çaldı. ...sahaya kazanmak için çıkıyor. Top yük süper güçlü öne geçip... ...rakibinin saldırmasını bekleyecek. Vücudunu siper ediyor adeta. Allah ne verdiyse savunuyor. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Bunu engelledi. İyi vurdu. Meşe yuvarlak direğe takıldı. Allah'ım burası mükemmel bir gol. Havadan vuruş. Oyunca donduruldu. Büyük kafa. Oradan golü bak ve gol. Büyük kafayla büyük bir gol. Maç 2-1. Kafa vuruşu geldi. Top alev alev. Bu golü şapka çıkar. Topu havada tuttu. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Aman Allah'ım gol. Ma ve şimdi kale koca Büyük kale ile 5'te gol. Ayağının içiyle vurdu. <gülüyor> Harika kurtardı. Maçı yarıladık. Filileri havalandırdı. İyi vurursak on olur. Güzel çıkardı. Her şey henüz bitmedi. Kalede çok bekliyor. Hakem uyarabilir. Olmazsın bir şut kale dışı kullanıldı. Büyük kaleyle gol atması gerek. Bu basıldı. Rakip kızı kırmadan golünü attı. Aman Allah'ım. Top devrede. <gülüyor> Maçta son düzlüğe girildi. Acaba oyuncular da, topu kendi sahasında yok etti. Gol ile ortaya çıkardı. Üstten gol peşinde. Aman Allah'ım. Ne kötü bir vuruş. TV ayarlarınızda oynamayın. Maç devam ediyor. Bu gole şapka çıkar. Yine alt tarafa doğru vurdu. GOL GOL GOL! Karaya baktı ve şut çıkardı. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Ve yine GOL GOL! Topliler erdi. Ceza sahasına doğru. Süper kurtarış. Son saniyeler. Maç sona erdi. Adeta gole doyduk. Ve seyir zevki yüksek bir maç oldu. Tener. Güzel bir maç bizleri bekliyor Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı Yukarıdan gol peşinde Her top ellerinde eriyor Kafayla şut çıkardı Oradan golü var Kendi cezalarında yakın oynuyor Hiç riske girmiyor Skor 1-0 Kafasıyla topu kaleye gönderdi Dineğe çarptı Rakibini şaşırtabilecek mi? Topu direğin dibine doğru tam taktı. Topu sektirerek adeta zaman oynuyor. Durum 2-1. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Ayağının içine vurdu. Maç şimdi hiçbir. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Sürekli 90'ı görüyor. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Gol geldi, gol geldi. Büyük kafa zamanı. İşte bu kadar. Buzladı. Direkt buzu kırdı. Mücadele mükemmel bir çekişmeyle devam ediyor. Havadan vurdu. Kaleci yerine aldı. İki oyuncunun da zamanlaması harika. O nasıl bir şut? Top kayboldu ve şimdi işler daha zor. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Göremediği topu kalesinin içinde buldu. Yerden bir şut. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Bu kez kafayla bol geldi. Büyük kaleye gol atmak aman Allah ama nasıl bir bol. Klon toplar kullanıldı. Rakip kaleyi yapamadığını kendi kalesine yattı. İşte gol. İşler kalkacaktı. Ama süper güçler hala durumu kurtarabilir. Şimdi anılmaz bir gol, nefis. Böyle kaçış mı olur? Resmen oyunu yerde bıraktı. Oynamaya çok müsait. Bakalım galibiyet kimin olacak. Ve karşılaşma başladı. Müthiş karşıladı. İyi vurdu. gol geldi. Top dağlara taşlara gitti. Vücudunu siper ediyor adeta. Maç 1-1. Şansını kafayla deneyim. Aman Allah'ım. gol gol. goal. Bunu engelledi. Güzel şut. Allah ne verdiyse savunuyor. Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor. Yerden yuvarladı. Bunu da kurtardı. Direktten döndü. Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. Gol! Güzel bir kafa vuruşu. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Uyurtu kavramını temizledi. Maçta şimdi son 45 saniye. Direkt. Kullasınlar kendi ağırına attı. Süper güçlerini sona saklayarak farklı bir taktik uyguluyor olabilir. Top direği yaladı. Önce rakibini durdurup sonra golü arıyor. Süper bir gol. Maçın son 30 saniyesi. Süper güçler hala var. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. İyi kurtardı. Yerden gol peşi. Finileri havalandırdı. Kafasını büyüttü. Gol yememek için kafayı büyüttü. Ve golü büyük kafa kullandı. Ve şimdi kale kocaman oldu. İşte büyük kafa. Süper güçlerin savaşı. Kron karıcı basıldı. Maç çok heyecanlı gidiyor. Ve gol. Klon kaleci oyuna dahil oldu İyi vurursa gol olur Süper güç yavru Mükemmel bir son Toplar çoğaldı Yerden gol eriyor Çoğalan toplar gol getirdi 90 saniye sona erdi Çok ortada bir maçtı Ve maçın skorunu Hatalar belirledi